Başka bir soru, kafamda hep birilerinden kötülük görecekmişim hissi var. Olayları hep olumsuz yönde kendime yoruyorum. En normal olayda bile kafamda büyük hatalar yaptım. İşler nasılsa bozulacak deyip, kontrolden çıkıp daha büyük bir ve gerçek hatalar yapabiliyorum. Çok ilginç, yani o ana kadar düşüncelerinin gerçek olmadığını ve telaşlanınca hata yapabildiğini söylüyor, ilginç. Sorun olduğunu düşündüğüm şeylerin aslında olmadığını anladığım an bu rahatlık çok kısa sürüyor. Beynim hemen başka bir sorun yaratıyor, buluyor. Kendime olan güvenim ve saygım azalıyor. Nasıl böyle hatalar yaparım ve böyle durumlara düşerim diye. İyi şeyler hak etmediğimi düşünüp kendimi salıyorum. Bir yandan da bu şekilde devam etmemeliyim diyorum. Sizce durumum ciddi mi? Ne yapmalıyım? Evet, bir kere öncelikle bu izleyicimize çok teşekkür etmemiz lazım. Yani kaygıyla, kaygılı ruh haliyle hata yapma arasında çok ilginç bir bağ kurmuş. Aslında kendisi de sorunun cevabını büyük oranda vermiş. Yüksek kaygıyla hareket ettiğimizde doğal olarak hata yapma riskimiz de artıyor. Yani zihnimiz ve dikkatimiz dağılıyor ve bu da bariz somut hatalar yapmamıza neden oluyor. Kaygının özellikle olayların önem sırasını değiştirdiğini Olmadık ayrıntılara bizi odaklayıp, e, esas büyük resmi, öyle söyleyelim, kaçırmamıza neden olduğunu bilmemiz lazım. Bunun sosyal ilişkilerde de sık gerçekleştiğini görüyoruz. E, önemli konular için bir araya gelen insanların büyük, önemli, ortak, gelecekle ilgili plan ve çıkarları e, söz konusu olduğunda bile e, nasıl küçük kişiler arası sorunlara takılarak, e, oradaki bir kişinin kendisine laf sokup sokmadığı vesaire gibi ayrıntılara takılıp, ...nasıl büyük sonuçları ve büyük karları ve büyük hedefleri elden kaçırabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla dikkatli olmak, e, akılcı olmak, e, sorunların e, düzeyini sıralamaya sokarak ayrıştırıp müdahale etmeye çalışmak önemli. Burada bu kadar ayrıntıyı tarif ettiği için e, bu izleyicimizin belirgin düzeyde bir kaygı bozukluğu olduğunu düşünüyorum. E, tabi bu bir görüş, ne tanığı ne de başka bir şey... Ee, mutlaka bir psikiyatristle de oturup bunları ayrıntılı konuşmasında fayda var. Ee, i̇htimal ki psikiyatrist orada bir rahatsızlık saptarsa tedaviye e, başlayacak, müdahale edecek. Bu bazen ilaç tedavisi olabilir. Bazen de bugün bahsettiğimiz gibi bir listel davranışçı bir tedavi olabilir. Her ikisi de ve birlikte olduklarında da bu türden gereksiz kaygıları sonuç almamızı engelleyen ve bizi... ...gereksiz noktalara odaklayan kaygılardan uzaklaşmamızı sağlayacaklardır. Ee...